Sevdiği insanlar için bazen mantığı devreden çıkıp duyguları öne geçse de buna engel olmak ister. burcu kadını iş hayatında başarılı olmak ve iyi bir aile hayatına sahip olmak için fedakarlıkta bulunup elinden gelen her şeyi yapar. burcu kadınları fiziksel olarak tanımlanacak olursa güzel yüzlü ve milyon yapılı kadınlardır.